x eksi 8 eşittir x bölü 3 artı 1 bölü 6 olduğuna göre x'i bulalım. Bu soruyu çözmenin birçok yolu var ama ben kesirleri sadeleştirerek yapmak istiyorum. Buradaki her şeyi bu paydaların en küçük ortak katıyla çarpacağım. Burası x bölü 1. Bu 8 bölü 1, x bölü 3 ve 1 bölü 6. 1, 3 ve 6'nın en küçük ortak katı 6'dır. Yani her şeyi 6 ile çarparsam paydalar gidecek. Bunlar zaten kesir halinde değillerdi. Yani burası 6x eksi 6 kere 8, 48 oldu. Burada da x bölü 3 çarpı 6 var, şuraya yazalım. 6 çarpı x bölü 3 artı 6 çarpı 1 bölü 6. Sadeleştirelim, 6x eksi 48 eşittir. 6 çarpı bir şey bölü 3 demek, 6 bölü 3 çarpı o şey demek, değil mi? Yani 2x kaldı. Artı, 6 çarpı 1 bölü 6 da 1 eder. Evet, bu ilk adımla bütün kesirleri kaldırdık. Böylece soruyu eşitliğin her iki tarafında tam sayılar olan bir denklem haline getirdik. Şimdi ise x'lerin hepsini denklemin tek bir tarafında toplayacağız. Peki, o zaman sol tarafta toplayalım. Bunun için her iki taraftan 2x çıkaralım çünkü sağ taraftaki 2x'ten kurtulmak istiyoruz. Böylece sağ tarafta 2x artı 1 eksi 2x oluyor. Buradaki 2x'ler birbirine götürdü. Sağ tarafta sadece 1 kaldı. Öbür tarafta ise 6x eksi 2x var. Bu da 4x eder. Çünkü örneğin 6 tane elmam varsa değil mi? bundan 2 elma çıkarırsam 4 elmam kalır, böyle değil mi? Ve eksi 48, bunu da unutmayalım. Ama ben x'leri bir tarafta, sayıları diğer tarafta toplamak istediğim için, buradaki 48'den kurtulmak istiyorum. Bu yüzden denklemin her iki tarafına da 48 ekleyelim. Başka bir renkle yapayım. İki tarafa da 48 ekliyoruz. Sol tarafta 4x eksi 48 artı 48 oluyor. 48'ler birbirine götüreceği için bu tarafta sadece 4x kaldı. Sağ tarafta da 1 artı 48 var. Yani 49. Şimdi x'e ayırdık ama hala 4 ile çarpım halinde. Yani katsayısı 4. Kat 1 yapmak için her iki tarafı da 1 bölü 4 ile çarpıyoruz. Yani her iki tarafı da 4'e bölüyoruz. Unutmayın eşitliğin bozulmaması için bir tarafa ne yaparsanız öbür tarafa da aynısını yapmalısınız. 4 x bölü 4 x eşit. Yani x eşittir 49 bölü 4. Bu eşitliği daha fazla sadeleştiremeyiz çünkü 49 ve 4'ün hiçbir ortak böleni yok. O zaman cevabı doğru bulup bulmadığımızı bir kontrol edelim. Bunun için 49 bölü 4'ü orijinal denkleme yerleştirmemiz gerekiyor. Orijinal denklemde şuradaki yeşil olan denklem. Yani 6 ile çarpmamızdan önceki hali. Aslında buradaki eşitliklerden herhangi bir tanesine yerleştirebiliriz ama ben orijinal denklemi tercih ediyorum. Burada x eksi 8 var. Yani 49 bölü 4 eksi 8 eşittir 49 bölü 4 bölü 3 artı 1 bölü 6. Şimdi neler yapabileceğimize bir bakalım. Daha önce yaptığımız gibi denklemin her iki tarafında 6 ile çarpabiliriz. O zaman buradaki kesirler sadeleşecek. Şimdi, her iki tarafı da 6 ile çarpalım. Sol tarafa bakalım. 6 bölü 4, 3 bölü 2 olarak sadeleşir. Yani burası 3 çarpı 49 bölü 2 olur. Eksi 48, sağ taraf sadeleşince 6 bölü 3 yani 2. 2 çarpı 49 bölü 4, yani 49 bölü 2. Artı 1 bölü 6 çarpı 6, yani 1. Aslında sadeleştirme yapabilirim ama burada biraz işlem yapalım ve hesaplayalım. 3 kere 49. Bunu 50 çarpı 3, eksi 3 şeklinde düşünebiliriz. Yani 147. Ama yine de işlem yapalım. 3 kere 9 dedik, 27. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 daha, 14. 147. Evet, burası 147 bölü 2 oldu. Bunun da paydasını 2'ye çevirelim. 48, 96 bölü 2 eşittir. 96 2'ye bölünce 48 çıkar. O halde 96 bölü 2 olur. Eşittir dedik. 49 bölü 2 artı, buradaki 1'i de 2 bölü 2 şeklinde yazalım. 2 bölü 2. 147 eksi 96. 147 eksi 100 olsaydı 47 olurdu sonuç. Ama biz 100'den 4 daha az çıkarıyoruz. Yani buradan 100 eksi 4'ü çıkarıyoruz, o da 51 eder. 51 bölü 2 eşittir, 49 artı 2, yani 51 bölü 2 ve eşitlik sağlandı, şahane.